Arkadaşlar selamlar modern problemler kitabının çözümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz 126, 127 ve 128. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda hazırsanız ilk soruyla başlayalım A kabında ağırlıkça %42'si tuz olan 200 gram ve B kabında ağırlıkça %60'ı tuz olan 250 gram tuzlu su bulunmaktaymış Şimdi öncelikle arkadaşlarım bir A kabı bir de B kabı düşünelim Bunları bu şekilde çizin arkadaşlar gerekirse daha düzenli bir çözümünüz olur. Şimdi bu kap 200 gram ağırlığa sahip bir karışım içeriyor. Ve bu kabın %42'si tuz arkadaşlarım. E, burası da 250 gram tuzlu su içeriyor. Ve bunun da %60'ı tuz. A kabındaki karışımın %25'i B kabına alınarak karıştırılıyor. Şimdi %20 e, ne kadarı %25'i çeyreği yani. 50 gram alınıyorsa o halde burada artık 150 gram kalmıştır. Bu taraf 50 gram daha artmıştır. Ve buranın 250 gramı %60 iken buradaki 50 gram, geçen 50 gram da %42'dir. Sonuçta A kabından geldi bu. Peki hala, şimdi ben oluşan B kabında oluşacak yeni karışımın yüzdesini hesaplamak istiyorum. Bunu da nasıl hesaplarız? Şu şekilde. Bakın 250 ve 50 birbirinin 5 katı arkadaşlar. O halde şuna 1 diyelim, buna 5 diyelim. 1K ve 5K gibisinden. 5 çarpı %60 artı. 1 çarpı %42 bölü diyorum 1 artı 5'ten 6'ya böleceğim yüzdesini bulacağım. Şurası 300 yapar burası 42 yapar 342'yi tabii ki 6'ya böleceğiz. Şimdi 34'ün içerisinde 5 defa 42'nin içerisinde 7 defa demek ki %57 oluyormuş arkadaşlar. Artık burası %60 değil %57 ve artık burada 300 gram tuzlusu değil pardon 250 artı 50 yazmayalım. Direkt 300 gram tuzlusu yazalım. Burayı da silelim. Ve buraya da 300 gram yazalım arkadaşlar. Şöyle. Pekala. Hatta ve hatta burasının 200'ünü de silelim. Kafa karıştırmasın. Bakın %57'yi %42 var artık elimizde. Şimdi ise B kabında oluşan yeni karışımın %75'i A kabına aktarılacak. Şimdi tabi bunun %25'i 75 gram yapar arkadaşlar. Buradan bu tarafa 75 gram geçecek. O halde diyorum ki 150 ile 75 karışacak. Yani 2K'ya K diyebiliriz artık. 2 ile %42'yi çarpıyorum. 42 artı 1 ile de sevgili arkadaşlarım 57'yi çarpıyorum. Toplamda 3K olduğu için 3'e böleceğim. Eşittir diyorum. Bakın 42'yi 3'e bölerseniz 14 gelecektir. 2 kere 14 28. 57'yi 3'e bölerseniz 19 olur. 28 19 toplamı bize cevabı verecektir. Bu da arkadaşlarım 47 cevabını verir. Demek ki son oluşan A kabındaki karışımın tuz oranı %47'ymiş diyeceğiz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum ikinci soruyla. Müjde kendisine kahve hazırlamak için kupa, bir kupa sıcak suyun içerisine 3 tatlı kaşığı kahve. Bakın 3 tatlı kaşığı kahve arkadaşlarım. Tamam mı? Birer tatlı kaşığı süt tozu ve şeker atıyor. Bir tatlı kaşığı e, süt tozu değil mi? Süt müydü süt tozu muydu? Süt tozu çok fark ediyormuş gibi sorunun çözümüne hiç etkisi olmayacak şeyler. Ve şeker. Bir tatlı kaşığı da şeker atıyoruz. Pekala hepsi tamamen çözülene kadar da karıştırmış arkadaşlar. Müjde hazırladığı e, kahve çok sert olduğu için beşte birini döküp birer tatlı kaşığı daha e, süt tozu ve şeker ilave ederek sıcak suyla doldurup karıştırıyor. Şimdi bu çok sert olduğu için arkadaşlarım bunun beşte birini döküyor. Beşte birini döktükten sonra bir tatlı kaşığı e, süt tozu ve bir tatlı kaşığı daha şeker ilave edip sıcak suyla doldurup karıştırmış buna göre. Müjdenin sertliğini giderdiği içime hazır kupasındaki kahvenin miktarının kahve, süt tozu ve şeker miktarının toplamına oranı yüzde kaçtır? Tabii her tatlı kaşığı eşit miktarda madde almaktadır diye de ek bir bilgi vermiş bize. Şimdi arkadaşlarım diyor ki bakın müjdenin sertliğini giderdiği içime hazır kahve kupasındaki kahvenin miktarı yani sonradan eklediği süt tozu ve şekerle birlikte bu miktarın kahvenin miktarı Kahve, süt tozu ve şeker, şekerin miktarları toplamına oranı yüzde kaçtır diye soruluyor. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın arkadaşlar ben bir tatlı kaşığına bir tatlı kaşığına sevgili arkadaşlarım 10 ve hacmi var diyelim. Tamam o halde ne kadar kahve girmişti bu karışıma 30 ve ne kadar süt tozu 10 ve ne kadar şeker 10 ve şimdi burası toplam 50 ve oldu zaten 50 ve'nin sertlik derecesini beğenmiyor. Ne kadar döküyor? 5'te 1'ine. Bunun 5'te 1'i 10'dur. 10V'sini döktü 40V kaldı. Şimdi tabii hepsinden 5'te 1 gidiyor. Yani bunlar karışım olduğu için artık e, hepsinden sevgili arkadaşlarım 5'te 1 gidiyor. Yani 30V'nin 5'te 1'i 6V gidiyor. Mesela 6V kahve gitti burada. Ne kadar kahve var bunun içerisinde o zaman? 24V kahve var. Onun da 5'te 1'i gidiyor. Yani onun 5'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. Dolayısıyla 2V kahve gittikten sonra 8V pardon süt tozu gittikten sonra 8V süt tozu kalıyor. Ve daha sonrasında 8V'de tabii ki şeker kalıyor. Şimdi diyor ki bunun üzerine birer tatlı kaşığı daha süt tozu yani 10V süt tozu ve artı 10 de şeker ekliyor. Toplam arkadaşlarım bakın 24 bundan 18 bundan 18 de bundan. 24, 18... Ve 18 diyoruz. Demiş ki müjdenin sertliğini giderdiği içime hazır kupasındaki kahvenin miktarının demiş. Şimdi kahvenin miktarı ne arkadaşlarım burada? Toplamda 24V. Tüm karışımda 24, 18, 18 daha kaç yapar? 60V yapar. Bakın 60V'nin 24V'si kahveymiş. Bana diyor ki kahvenin tüm karışıma oranı kaçtır? Yüzde kaçtır? Hemen ne diyeceğiz? 60'da 24 ise yüzde kaçtır diye soracağız. İçler dışlar çarpımından 100 çarpı 24 bölü 60 bize cevabı verecek. 12'ye böldüm 5, 12'ye böldüm 2, 5'e böldüm 5'e böldüm 20. 20 kere 2 de bana 40'ı verir. Demek ki cevabımız A şıkkıymış. Devam ediyorum 3. sorumla. A ve B firmaları tarafından aynı gramajda üretilen içeriğinde sadece meyve özü, süt ve şeker olan meyveli sütler üretilmektedir. Neler varmış içerisinde meyve özü, süt ve şeker. Aşağıda A firması tarafından üretilen meyveli sütteki içeriğin oranları daire grafiği ile, şurası B firması tarafından üretilen meyveli sütün ağırlıklarına göre dağılımı ise sütün grafiği ile gösterilmiş. B firmasında kullanılan süt miktarı bakın süt miktarı burada. A firmasında kullanılan süt miktarının %80'idir. Meltem marketten A firmasına ait meyveli sütten 2 tane B firmasına ait meyveli sütten 3 tane alıp bir kasede karıştırıyor. Buna göre oluşan yüzde kaça süttür diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım şöyle diyeceğiz. Meyve özü 60 derece, şeker 30 derece. Yani burası toplam 90 derece. Sütene kalıyor, 270 derece kalıyor. Bu bir. Şimdi demiş ki, aynı gramajlarmış bakın. Aynı gramaj. Şimdi 270 derece, 360 derecenin... Bakın şurası 90 olduğu için 4 tane 90 olmuş 360 biliyorsunuz. %75'idir. Yani o halde ben şöyle diyebilir miyim? Madem %75 diyoruz. Şöyle diyelim. Burada arkadaşlarım 100k bir süt varsa bunun 75 K'sı sütmüş. Meyveli sütün 75 K'sı sütmüş. Şimdi B firmasında kullanılan süt miktarı A firmasında kullanılan süt miktarının %80'idir demiş bakın. O hal arkadaşlarım ben yine 100 K'lık bir meyveli süt karışımından bahsediyorum. 75 K'nın %80'ini hesaplamam lazım. 75 K'nın %80'ini nasıl hesapları? Tabii ki 4 bölü 5 ile çarparak. %75 demek pardon %80 demek 4 bölü 5 demektir. Şunları 5'e bölerseniz 15 gelir. 15 kere 4'te 60'ı verir. Yani buranın %60'ı sütmüş sevgili arkadaşlarım. B firmasının ürettiği sütleri. Pekala. Şimdi %60'ı sütse %40'ı geri kalanlardır. Yani meyve özü ve şekerdir. Meyve özü 40 şeker 20. Toplamı 60 yapar. Şimdi %40'ı meyve özü ve şeker değil. Bunlar da 60 grammış. O zaman sevgili arkadaşlarım %100'ü Nedir diye soru, soru, sormamız gerekiyor. Bu da yarısı kadar fazla olduğu için yarısı kadar fazla 150 gram olacaktır. Şimdi bu e, arkadaşımız kimdi ismi bakalım e, Meltem. Meltem A sütünden A firmasının ürettiği sütlerden 2 tane almış. Yani 150 gramlık sütten 2 tane alınca 300 gram eder. 300 gram buradan alıyor arkadaşlarım. Şundan da 303 tane aldığı için 450 gram da buradan almış. Tamam mı? Daha sonrasında ben biliyorum ki buranın %75'i süt. Şimdi buranın %75'i süttü. Buranın da %60'ı süttü. Unutmayın 450 gramda %60'ı süttü. Şimdi karışımın yüzde kaça süttür diye sormuş. Toplam karışımımız bir kere 750 gram. Peki şimdi bunun %75'i ise 300'ün %75'i kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki 4'e bölüp 3'le çarpacağız. 4'e böldüğünüz takdirde 75'i 3'le çarptığınız zaman da 225. Bakın A firmasından aldığı sütlerin içerisinde 225 gram süt var. Şimdi geldim B firmasına 450 gramın %60'ı sütmüş. Yani sevgili arkadaşlar 450 gramla %60'ı çarpacağız. Bu da bize bakalım 270'i verir. 270 gramda burada süt var. Şimdi toplam süt miktarına bakıyoruz. 5, 9 ve sevgili arkadaşlar 4, 495. 750'de 495 süt varsa yüzde kaçtır diye sormamız gerekiyor bizim. İçler dışlar yap yapacağız arkadaşlar. 100 çarpı 495 bölü 750 dedik şimdi şuradaki sıfırları bir götürelim 5'e böldüm 2 5'e böldüm burası da 15 geldi sonra gittim bunu 3'e böldüm burası 5 oldu şurayı 3'e bölelim arkadaşlarım 1 6 5 5'e böldüm 1 5'e böldüm burası da 33 geldi arkadaşlar değil mi? 2 kere 33 %66 yapar ve bu da bize cevabı verir arkadaşlarım. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiş. Evet biraz işlemsel olarak uğraştırıcı sorular ama sıkıntı değil. İşlem yaptığımız sürece, işlemleri yapmaya üşenmediğimiz sürece çözülebilecek tarzda sorular ve gayet de bizi geliştirici sorular. Üçüncü soruyu da çözdük ve devam ediyorum. 127. sayfamda dördüncü sorumla. Bir kimyager var. A ve B sıvılarından sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılı olacak biçimde karıştırarak elindeki Erlenmeyer'i tamamen dolduruyor. Şunu tamamen dolduruyor. Kimyager Erlenmeyer'deki karışımın %60'ını başka bir kaba aktardıktan sonra Erlenmeyer'e bir miktar daha A sıvısından ekliyor arkadaşlarım. Son durumda Erlenmeyer'deki B sıvısının oranı %40 oluyor. O zaman A sıvısının oranı ne olur? %60 olur. Pekala buna göre son durumda yüzde kaçı boş kalmıştır diye soruluyor arkadaşlarım. Öncelikle A ve B sıvılarımız var. Sırasıyla 2 ve 3 doğru orantılı biçimde alıyorsa demek ki bunlar 2V kadar alıyor. Bunlar 3V kadar alıyor ve bunları bir kapta karışır, karıştırıyor Erlenmeyer'de tam, tamamını dolduruyor. Şimdi bu kimyager Erlenmeyer'deki karışımın %60'ını başka bir kaba aktarıyor. %60'ını başka bir kaba aktarıyor. Aktardıktan sonra Erlenmeyer'i bir miktar daha A sıvısına ekliyor. Ekledikten sonra da son durumda Erlenmeyer'deki B sıvısının oranı %40 olmuş. Şimdi o zaman ben şöyle diyeyim buna 2V 3V demeyelim daha kolay olması açısından sevgili arkadaşlarım. Mesela buna 40V diyelim buna 60V diyelim yani 20 ile çarparak düşünelim bunları tamam mı? Niye? Yüzdesi kolay alınsın diye. Şimdi buraya bakıyorsunuz toplamda 100V bir karışım elde ettik mi biz bu erlenme içerisinde elde ettik. Bunun %60'ını ayırdık başka bir kaba ayırdık. Tabi homojen bir karışım gibi düşüneceğiz. O halde %60'ını aktardıysak bunun da %60 eksilmiştir bunun da %60 eksilmiştir. Bunun %60'ı e, 24 gram yapar. 24 V yapar. Dolayısıyla geriye kaldı 16 V. Bunun %60'ı 36 V yapar. Geriye kaldı 24 V. Ve arkadaşlarım bakın 16 V, 24 V. E, geriye kaldı 40 V. Böylelikle zaten 60ında döküldüğünü, farklı bir kaba aktarıldığını görüyorsunuz. Şimdi diyor ki bu kaba biraz daha A sıvısından ekliyor diyor. Ekledikten sonra da e, B sıvısının oranı %40 olmuş. Şimdi a sıfısının oranı da %60 olmuştur demiştik zaten. Şimdi a sıfısından ekliyor ya 16'nın üzerine bir miktar daha ekliyor. Ve toplam 40'ın üzerine de bir miktar eklemiş olacak. Ve bu da bize %60'ı veriyor yani 3 bölü 5'i veriyor. Bir işler dışarı yaparak x'i bulabiliriz bence. 5 kere 16 80 yapar artı 5x. 3 kere 40 120 yapar artı 3x. Bakın 2x eşittir 40 dedim. Buradan x eşittir 20 geldi. Demek ki 20v kadar ekliyor arkadaşlar. Son durumda Erlenmeyer'in yüzde kaçı boş kalmıştır? Şimdi şöyle düşüyorsunuz Erlenmeyer'in tamamı 100V değil mi? Evet biz ne kadar ekledik? X X'i 20 bulmuştuk Ne kadar ekledik? Bu kadar ekledik Madem öyle 40V kalmıştı 20V daha eklersek 60V oldu Yani 100V'nin 100V'lik Erlenmeyer'in 60V'si doğru son durumda Ne, ne kadarı boş? %40'ı boş o zaman cevap E şıkkının ta kendisidir Dördüncü sorumuza E dedik Devam ettik 5'te bir dezenfektan üreticisi 1 litre saf alkolün bulunduğu şişedeki alkolün bir kısmını boşaltarak yerine aynı miktarda su ilave ediyor. Üretici şişedeki alkol miktarının dezenfektan için gerekenden fazla olduğunu düşünerek karışımın 100 mililitresini daha boşaltıyor ve aynı miktarda su ilave ediyor. Üreticinin son halde ettiği karışımdaki alkol miktarı 720 mililitre olduğuna göre şişeden ilk boşalttığı saf alkol kaç mililitredir diye sorulmuş. Çok dikkat edin çok güzel bir soru çünkü. Şimdi elimizde bizim 1000 mililitre yani 1 litre... Saf alkolümüz var. Bunun bir kısmını döküyor, 1000 eksi x kadar alkol kalıyor. Bu x kadar da su doldurmuş oluyor arkadaşlarım. Tamam? Daha sonrasında artık bunlar karışım, homojen bir karışım. Ve bunun alkol miktarının derişimini beğenmiyor ve daha da az derişik olması gerekiyor diye bunun arkadaşlarım 100 mililitresini döküyor. Yalnız unutmayın artık bu homojen karışım 100 mililitresini dökünce bunun tamamı saf alkol olmuyor. Zaten kapalar burada karışır. Şimdi o halde ben diyorum ki bu döktüğü artık bir karışım olduğu için bu karışımın tamamı 1000 mililitreydi ve x kadarı suydu. Yani 1000'de x kadar bir su var arkadaşlar. 1000'de x'i su. 1000'de x'i su olan bir karışımın 100 mililitresinde ne kadar e, su vardır diye düşünecek olursak bu da bunda bunu çarparsanız sıfırlar gider. x bölü 10 kadar içerisinde su varmış diyeceğiz arkadaşlar. Tamam x bölü 10 kadar bu dökülen 100 mililitrede. Şimdi 100 mililitreyi dökünce tabi doğal olarak buradan sevgili arkadaşlarım x eksi x bölü 10 kadar su eksilecektir. 100 mililitre karışım döktü ama yerine 100 mililitre saf su koymuş oldu. Yani benim karışımdaki su miktarım bu. Ama demiş ki bize alkol miktarı 720 mililitre. O zaman su miktarı da 280 mililitredir tamamı iki, e, tamamı 1000 mililitre olduğu için. Hemen yazdım 280. x eksi x bölü 10. Eşittir 100'ü karşıya attınız 180 dediniz Buradan 9x bölü 10 yapar arkadaşlarım bu kısım Bu da 180'miş Bakın dikkatli dinliyorsunuz 9'a böldüm 9'a böldüm 20 10 20'yi çarptım X kaç geldi 200 Demek ki ilk başta dökülen sorulmuştu 200'miş arkadaşlarım bizim cevabımız Gayet güzel nizami hoş bir soruydu Tam ÖSYM tarzı Devam ediyorum 6. sorumuzda Şu kısmı sildim bir kahve makinesinin hazırladığı kahvenin %10'u şeker, %70'i su ve kalanı saf kahvedir. Yani %10, 10K diyelim. 10K'sı şeker arkadaşlar. %70'i su yani 70K'sı su. Geriye de zaten 20K kalıyor. 20K'da arkadaşlarım kahveymiş. Saf kahve. Kazım bu makineden küçük bardak kahve, İbrahim ise büyük bardak kahve almıştır. Büyük bardaktaki kahve miktarı küçük bardaktaki kahve miktarının %40 fazlasıdır. Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. Kazım'ın aldığı kahvenin küçük kahvenin tamam mı? Miktarı bu olsun. Direkt 100k. 100k. Şimdi kimin? İbrahim'in aldığı büyük bardaktaki kahve miktarı şuradaki kahve miktarının %40 fazlası. Bunun %40 ne arkadaşlarım? 8k. Dolayısıyla İbrahim'in aldığında 28k kadar kahve var. Aynen. Pekala. Kazım'ın bardağının bardağında 24 gram saf kahve olduğuna göre bakın şu 24 grammış. İbrahim'in bardağında kaç gram şeker vardır diye sorulmuş bize. Şimdi e, İbrahim'in bardağında ne kadar şeker vardır? Yani şurası soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu %40 fazlaysa, bu %40 fazlaysa e, doğal olarak tüm bardak da %40 fazladır. Yani bu bardak 140 kallık bir bardaktır. Bunun %10'u şekerse sevgili arkadaşlarım bunun da %10'u şeker olacaktır. Yani 14K'lık bir şekerden bahsediyoruz. Şimdi o zaman şunu soracağım. 20K'sı 24 gram geliyorsa 14K'sı kaç gram gelir? Bunu çözersek cevabı buluruz. 14 çarpı 24 bölü 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 7. 7 kere 24 arkadaşlarım 168 yapacaktır. Bunu da 10'a bölerseniz 16,8 bizim cevabımız olacaktır. Yani cevabımız e seçeneğiymiş diyeceğiz. Geçtim 7'ye. Şöyle üst tarafa çözelim bunu. Bir anne ile küçük çocuğu oturdukları bir parkta küçük çocuk annesinden kola istemiş. Garsonun getirdiği 300 mililitrelik 10 santigrat derece kola çocuk için soğuk olabileceğinden anne garsondan bir de sıcak su rica etmiştir. 200 mililitrelik boş bir su bardağının 4 bölü 5'ini kolayla dolduran anne geri kalan kısmı da 60 santigrat derecelik suyla doldurursa karışımın ısısı kaç santigrat derece olur diye sormuş bakın 5 bölü 4'ünü kolayla dolduruyor o zaman 5 bölü yani 5 bölü 4 diyorum özür dilerim 5'te 4'ünü kolayla dolduruyorsa 5'te 1'ini de suyla doldurmuş yani 4K kola kullanmış ve 1K'da su kullanmış suyun sıcaklığı 60 santigrat derece ve kahvenin pardon kolanın sıcaklığı da 10 santigrat derece şimdi 10 la 60 için şu benim yöntemi kullanabiliriz Arasına bir doğru çektim 4K'ya K olduğu için Demek ki sevgili arkadaşlarım bu şurada bir yerde olacak Şurası K burası 4K olacak dedim 5K uzunluk var O 5K uzunluk bakın buradaki gibi 50 santigrat dereceye eşit O zaman K kaç dereceye eşittir 10 santigrat derece. yani birleştirirse bunlar 20 santigrat derece bir kola elde edilir Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır Diyebiliriz sevgili arkadaşlar Ve 128. sayfamızdayız 8. soru Hacimce %60'ı alkol olan e, bir alkol su karışımı içindeki alkolün tamamı buharlaşıncaya kadar kaynatılıyor. Kaynatma esnasında 10 saniyede 3 mililitre alkol 1 mililitre su buharlaşıyor arkadaşlar. Alkolün tamamen buharlaşması yarım saat sürdüğüne göre kapta kalan suyun miktarı kaç mililitredir diye sorulmuş. Arkadaşlarım iyi dinliyorsunuz çok iyi dinliyorsunuz. Şimdi şöyle diyeceğiz 100V hacimli bir karışımımız var bunun 60V'si alkol. Ve bunun sevgili arkadaşlarım 40V'si de sudur o zaman Diyor ki 10 saniyede 3 mililitre alkol ve 1 mililitre su e, bu karışımdan buharlaşıyor Yani o zaman 3'e 1 karışıyorsa alkolün tamamı karıştığında 60 ve alkol gittiğinde Buradaki suyun da 3'te biri kadar yani 20V'si gidecek e, Ne kadar su kalacak arkadaşlar 20V su kalmış olacak bu kapta Alkolün tamamen buharlaşması yarım saat sürmüş Şimdi yarım saatte sevgili arkadaşlarım 80 ml'lik bir karışım ne yapmış? Buharlaşmış. 30 dakikada 80 ml. Şimdi 30 10 saniyede bakın 10 saniyede toplamda 4 ml ise tamam mı? Bu 10 saniyeyi şimdi 30 dakikaya göre uyarlayacağız. Her dakika biliyorsunuz ki 60 saniye. O zaman 60 saniyede bunun 6 katı kadar 24 ml buharlaşır. Ve 30 çarpı 60 saniye sevgili arkadaşlarım bize 30 dakikayı verecektir. Yani bunun da 30 katını alırsam 720 mililitre alkol su karışımı buharlaşmış. Kapta kalan suyun miktarı sormuş. Bakın 80V buharlaşmıştı. 80V 720 mililitre yapıyorsa kapta kalan su 20V idi. Bu ne kadar yapar? 4'e bölünmüş. 4'e bölersen 180'i bulursun. Kapta 180 mililitre su kalmıştır diyebilirsin. 8. sorumuzun cevabı da böylelikle B seçeneğiydi. Geçtim 9'a aşağıdaki grafikte bir bakır çinko alaşımının ağırlığı ve alaşımda bulunan bakır oranları verilmiştir. Alaşım A noktasından B noktasına kadar eklenen çinkonun ağırlığı B noktasından C noktasına kadar eklenen çinkonun ağırlığından 2 kilogram daha fazladır denilmiş. Buna göre A noktasındaki alaşımda kaç kilo bakır vardır diye soruluyor. Şimdi şunu yapıyoruz iyi dinliyorsunuz. Burada x kiloluk bir karışım var. Bu x kiloluk karışımın %40'ı bakırsa %60'ı sevgili arkadaşlarım çinkodur. Dolayısıyla x çarpı 60 bölü 100 kadar bir çinko var A noktasında. B noktasında bulunan çinkonun ağırlığını bulalım şimdi. x artı 20 kadar bir karışım vardı. Bunun %45'i bakırsa %55'i çinkodur. %55'i bulmak için ile çarpıp 100'e böldüm. Burası B noktası ve C noktası için de sevgili gençler. 2x kadar bir karışımım var. Bunun %50'si yani yarısı. 50 bölü 100 diyelim biz yine de. Bu kadar bir çinkosu var. Şimdi A'dan B'ye kadar e, gelene kadar elde edilen çinkonun ağırlığını bulmak için bundan bunu çıkarırsın. B'den C'ye kadar gelene, e, B'den gelene kadar eklenen çinkonun ağırlığı bundan bunu çıkarırsın. Diyor ki bana bir diğerinden 2 kilo fazla. O halde arkadaşlar şundan şunu çıkaralım. Bakın 55x artı 1100. 55x artı 1100'den 60x'i çıkarırsanız 1100-5x yapacaktır bölü 100 eşittir şundan şunu çıkar diyor 100 xten 55x çıktı 45x yine 100x-1100 dersek de eksi 1100 gelir bölü 100 ve bu bundan 2 kilo daha fazla olduğu için buna 2 eklersem sol tarafa eşit olacaktır şimdi geri şunu şu tarafa atalım 1100-1100 daha 2200 yapar Eksi 5x var. Eksi 50x yapar. Bölü 100'ümüz var. Eşittir 2. Şimdi diyor ki bakın. 2200 eksi 50x. Eşittir 200 derseniz sevgili arkadaşlarım. 50x eşittir. Bunu bu tarafa sallarsak 2000 gelir. Ve böylelikle x kaç olur arkadaşlarım? 40. Yani ilk baştaki karışımımız neymiş? 40. 40'ın %40'ı bakırsa. 40'ın %40'ı 16 yapar. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Ve son sorumuz 10. soru. Boya satışı yapan bir esnaf istediği rengi elde edebilmek için bir bilgisayar programı almıştır. Ancak programın kullanım cd'si arızalı çıktığından programı satın alan kişi programın çalıştırma, çalışma sistemini deneme yanılma yoluyla bulmuştur. Örneğin şekil 1'de çark üzerindeki oku 0 dereceye getirip makineye 50 gram kırmızı boya ekledikten sonra oku 60 dereceye yani şuraya sarıya getirdiğinde 60 dereceye getirip makineye yine 50 gram sarı boya, boya ekleyince Eklenece makinenin ekranındaki şekil 2'deki yazı çıkmıştır. Yani diyor ki 0 çarpı 50 artı 60 çarpı 50 bölü 50 artı 50 eşittir 30 derece. 100 gram turuncu elde ettim diyor. Buna göre ok 60 santigrat derecede iken makineye 300 gram sarı ve ok 240 santigrat derecede iken makineye 200 gram mavi ve 0 santigrat dereceye getirip 500 gram kırmızı boya Eklendiğinde elde edilen Elde edeceği renkle ilgili Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye de sorulmuş Şimdi şöyle 60 santigrat derecedeyken Ya 60 derecedeyken santigrat derece diyorum Özür dilerim 60 derece neresi arkadaşlarım Sarı 300 gram Sarı eklenmiş bakın o zaman 60 çarpı 300 diyeceğiz Artı Sonra 240 derecedeyken 240 derecede mavi var 200 gram eklemiş 240 Çarpı 200 dedim. Artı sıfırdayken de 0 sıfır çarpı ney? 500 gram kırmızı çarpı 500 diyoruz. Bölü bakın toplam ne ekledik? 300 gram buradan 200 gram buradan 500 gram buradan 1000 gram ekledik. O zaman 1000'e böleceğiz biz. Şimdi arkadaşlarım şurası zaten sıfır. Orayla işimiz yok. Şuradaki 0 0 ve 0 sıfır 0 sıfırlar da gitti. Şuradaki sıfır 0 0 da götürdüm. 3 kere 6 18. 24 kere gitti. 48, 48, 18 daha 56, 66 yapar. Demek ki burası neymiş? 66 derece. Şimdi arkadaşlarım. 66 derece nerededir? 66 derece hocam şuralarda bir yerdedir. Ve limon ile sarı renginin arasında sarıya yakın bir yerdedir. Limonla sarı arası sarıya yakın. Bakın neymiş? Cevap C seçeneğiymiş. Evet arkadaşlarım. Bu soruyu da çözdükten sonra 128. sayfamızı da bitirdik ve böylelikle artık 7. bölümün yolunu tuttuk. Kar-zarar problemlerindeyiz. Kar-zarar problemlerinin hem burada konu anlatımını yapacağız, hem de daha sonrasında testlerini çözüp yine bunu da bitirip 8. bölüme doğru yola geçeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.